Merhaba sevgili Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları, geçtiğimiz ay terazi burcunda bir yeni ay yaşandı. Bu yeni ay sizin haritanızın 6. evinde etkili oldu. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz adına önemli yeni başlangıçlara imza atmış olabilirsiniz geçtiğimiz ay itibariyle. Ekim ayının başlangıcında da bu yeni ayın etkilerini hissediyor olacağız. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve hızla Ekim ayı yorumlarına geçiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs, Jüpiter karşıtlığı var. Venüs 2 derece terazi burcunda, Jüpiter 2 derece koç burcunda. Yine 12 ve 6. ev akslarının hareketlendiğini görüyoruz. Sağlık konularında biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle beslenme, alışkanlıklar, bağımlılıklar noktasında aşırılıklara kaçmamanız tavsiye edilir. Bu süreçte iş hayatınız sizden saklanan konular noktasında da bir takım gündemler sizi biraz Zorlayabilir gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Başak Burcu'na kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Tabii Merkür Retrosu'nu 6. evinizde yaşadığınız için özellikle sağlık, iş hayatı, bir düzen oluşturmak veya hayatınızı organize etmek adına Biraz zorlansanız da aslında eski işleri tamamlamak, biriken evrakları halletmek adına da güzel bir süreçtir Merkür retrosu. Şimdi ise tekrar Başak Burcu'nda harekete geçmeye başlıyor 5. evinizde. Burada özellikle çocuklar, aşk hayatınız, projelerinizle alakalı konularda birkaç gün daha gündemleriniz aktif olmaya devam edecek gibi gözüküyor. 9 Ekim tarihinde Plüto 26 derece olarak Burcu'nda. Retro hareketini tamamlayıp düz seyrine başlayacak. Geçtiğimiz süreçte işte, tabii ki hemen hemen bütün gezegenlerin retro hareketi Eylül ayında bizleri ciddi anlamda bir sorgulama sürecine etti Plüto retrosunun e, bitmesinin etkilerini hemen Ekim ayında hissedemeyebiliriz elbette ama e, özellikle geçtiğimiz ayları şöyle bir gözden geçirdiğimizde kariyerimiz, e, inançlarımız, e, yaşam yolculuğumuzla alakalı Hangi konularda sorgulamalar yaptık? Çıktığımız seyahatler, okuduğumuz kitaplar, yeni tanıştığımız insanlar bize ne öğretti? Varsa hukuksal gündemlerle alakalı neler yaşadık? Bunlarla ilgili bir sorgulama sürecini tamamladınız. Şimdi ise artık kendinize yeni bir yol inşa etme süreci başlıyor Plüto 9. evimizde ilerlerken. 9 Ekim'de aynı zamanda Koç burcunuzda bir dolunay var. 16 derece Koç burcunda meydana geliyor bu dolunay ve sizin 12. evinizde etkili olacak. E, bu e, Şiron'un da eşlik ettiği bir dolunay. E, dolayısıyla özellikle 12. ev konularınızda yani yaralarınız, herkesten sakladıklarınız, belki kendi e, kendinize bile itiraf edemediğiniz veya keşfedemediğiniz konularla alakalı bir e, tamamlanma süreci e, kendi içinizde bazı soruların cevaplarını bulmaya başlıyorsunuz sevgili Boğa burçlarım. Eğer sağlık problemleriniz ve ile alakalı gündemler varsa, şifa bulacağınız kaynaklar yakalayabilirsiniz. Biraz daha bilinçaltı çalışmaları yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak, kendi özünüzdeki o e, yaralı çocuğa dokunmak adına da bu dolunay e, bazı şeyleri açığa çıkaracak gibi gözüküyor açıkçası. 11 Ekim tarihine geldiğimizde Merkür, terazi burcu geçişine başlıyor. Altın içerisinde Merkür'ün hareket edişiyle beraber Biraz daha gündelik tempoya yöneliyorsunuz, sağlığınızla alakalı, hayatınızı organize etmekle alakalı bir takım kararlar alma noktasına geliyorsunuz gibi gözüküyor. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızla da daha çok diyalog halinde olabilirsiniz süreçte. 12 Ekim günü önemli bir gün çünkü gökyüzünde birden fazla etkileşim var. Özellikle mars Neptün karesi, Merkür-Jupiter karşıtlığı bizleri biraz sarsacak ve zorlayacak gibi gözüküyor. Burada parasal konularda biraz dikkatli olması gerekiyor. Biraz mali konularda kanma, kandırılma, dolandırılma etkileri söz konusu. Harcamalarınıza dikkat edin. Hatta mümkünse bugünlerde hiç harcama yapmayın sevgili burçlarım Kariyer gelirleriyle alakalı da bazı yanılsamalar olabilir. Yani yeni bir işe girersiniz bu kadar maaş vereceğim derler. Siz ona göre bir harcama yaparsınız sonra sonuç beklediğiniz gibi olmayabilir. Bunlar da mümkün. Dolayısıyla özellikle mali konularda daha dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyor olacağız. Ancak Güneş ve Satürn arasında güzel bir etkileşim var bugün. Yani burada kariyerinize dair, geleceğinize dair sağlam destekler görebileceğiniz, sağlam kararlar alabileceğiniz, eğer yeni iş Başvurusunda bulunuyorsanız, yeni bir düzen inşa ediyorsanız, belki üstler ve otoriteler tarafından destekleneceğiniz ama sizin de gerekli efor ve çabayı sarf etmenizin önemli olduğu bir süreç yine aktive olmaya başlayacak. 14 ila 19 Ekim arası oldukça şanslı etkileşimler var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Kezda Venüs, Mars üçgeni oldukça etkili. Yine burada 18 ile 24 derece arasında terazi burçlarının alanı tetikleniyor. Yani yine 6. eviniz. E, demek ki yeni bir düzen inşa ediyorsunuz sevgili boğa burçları. Yani belki bir işe giriyorsunuz. Belki sağlığınızla alakalı önemli kararlar alıyorsunuz. Belki diyet beslenme programları ile alakalı değişimler içerisindesiniz. Belki hayatınıza yeni bir yol çizme kararı aldınız. Bunlarla ilgili özellikle kendinizi daha iyi hissettirecek değişimler noktasında destekleniyor olacaksınız ve oldukça da hevesli olacaksınız gibi gözüküyor. Ancak 20 Ekim civarında Güneş'in ve Venüs'ün pürütoyla kareleri Burada gözden kaçırdığınız bir takım konuların da olabileceğini gösteriyor. Özellikle taşınma, yer değişimi gibi temalar varsa hani o çevre size hitap ediyor mu? Veya yeni bir yolculuğa girerken bunu devamlı yapabilecek misiniz? Sürdürebilecek misiniz? Yani sürdürülebilir bir hal içerisinde misiniz? Bu gibi temaların da önemli olacağı bir süreç söz konusu açıkçası. 23 Ekim tarihine geldiğimizde Satürn retrosu da bitiyor. Satürn 18 derece kova burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Satürn retrosunun bitmesiyle beraber özellikle kariyeriniz, geleceğiniz toplumsal itibar ve imajınızla alakalı. geçtiğimiz 4-5 aydır yaşamış olduğunuz sorunlar, karmalar, yükler varsa bunları çözmek adına artık daha sakin, daha stabil bir ortam yakalayabiliyor olacaksınız. Burada tabi retro süreçlerinde yaşadıklarımız da çok önemli. Ee, orada aslında bir takım sinyaller verildi. Açık kalan kapılar, hasır alt etmiş olduğumuz konular gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla onlardan ders alarak retro bitiminden sonra bu minvalde ilerlemek önemli olacaktır. Özellikle satürnün e, haritanızın tepe noktasındayken çok kritik süreçler, zorlanmalar, engellemeler hissediyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda yerinizi sağlam bir şekilde oluşturduğunuzun da... Farkında olmak önemli olacak. 23 Ekim'de aynı zamanda hem Venüs hem de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla artık yavaş yavaş 7. ev gündemleri karşımıza çıkmaya başlıyor ki 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun bir derecesinde parçalı bir Güneş tutulması yaşanacak sizin 7. evinizde. Burada tabi... Ay tutulması, güneş tutulması, akrep ve boğa hattında bir süredir bu hattı deneyimliyorsunuz. Ve yıl sonuna kadar da etkili olacak çok yoğun bir şekilde. Özellikle güney ay düğümü yönünde olması ve yan bir tutulma olması, aynı zamanda 7. evinizde olması, ikili ilişkiler, aşk, flört, ortaklıklar, maddi bağlantılar, ilişkilerden beklentiler, alma verme dengesi gibi temaları içeriyor. Tabi güneş tutulmaları büyük başlangıçları sembolize eder. Artı eksi 3 ay kadar da etkilidir. Burada yeni bir ilişkiye başlayabilir birçok boğa burcu mevcut ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilirler. Ortaklıklar, iş birliktelikleri, ticari ortaklıklar, yeni kontratlar, taahhütler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili gündemlerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. 27 Ekim tarihine geldiğimizde ise Jüpiter e, balık burcuna geriliyor e, biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter Koç burcu geçişine başlamıştı 12 evimizize doğru yaklaşmıştı e, Şimdi ise e, birkaç ay boyunca birkaç derece e, balık burcunda geriliyor olacak ve 2022'nin özellikle Bahar aylarında yaşamış olduğumuz süreçlere tekrar temas ediyor yani o dönemde kaçırılan bir takım fırsatlar varsa Dostluklar, arkadaşlar, hedefler, ideallerle alakalı gündemler varsa tekrar dene şansını veya sana ikinci bir şans veriyoruz diyor adeta. Dolayısıyla bu alanı çözmek adına fırsatları da sunuyor olacak. Bu da değerlendirilmesi gereken bir süreç özellikle Aralık ayına kadar. 27 Ekim tarihinde Merkür Plüto karesi var. Terazi Oğlak hattında meydana geliyor. 6. ev ve 9. evde. Burada özellikle seyahatlerle ilgili bir takım aksaklıklar olabilir. Sağlığınızla alakalı daha dikkatli olması gereken bir süreç olabilir. İş ortamında bazı yanlış anlaşılmalar ve sert diyaloglarda etkili olabilir dikkatli olmaya çalışın kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olun fikirlerinizi e, savunurken çok iddialı olmayın çok keskin olmayın ve e, sürekli vakit geçirdiğiniz insanların tepkisini çekmeyin derim 29 Ekim tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep Burcu transiti başlıyor e, Merkür'ün de Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber artık Kasım ayının gündemi ikili ilişkiler ve partnerinizin hayatındaki gelişmeler gibi gözükmekte 30 Ekim tarihinde ise Mars retrosu başlıyor. Mars 25 derece ikizler burcuna kadar ilerlemişken retro hareketine başlayacak. Ee, sizin haritanızın ikinci evinde ilerliyor. Özellikle mali kaynaklarla alakalı e, bir sirkülasyon oluşturdu. Şimdi ise bu retro sürecinde kaynaklarda biraz kısıtlanmışlık hissedilebilir. Yeni kaynak arayışı içerisindeyseniz, yeni bir iş başvurusu yapma niyetindeyseniz 30 Ekim'e kadar olan tarihi değerlendirmeniz gerekiyor. Harcamalar noktasında da özellikle retroda biraz durup değerlendirme yapılabilir, kaynaklarla alakalı tespitler yapılabilir, bütçe dengesi sağlamak adına bazı hesap kitaplar yapılabilir. Ve sahip olduklarınızı, kendi değerinizi, kendinize atfetmiş olduğunuz değeri sorgulamak adına da güzel bir süreç başlayacak, yıl sonuna kadar da etkili olacak sevgili boğa burçları. Evet, Ekim ayı gündemimiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olan, destek olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.